Burada bir denklem sistemi var. 3t artı 4g eşittir 6. Eksi 6t artı g de 6'ya eşitmiş. Bunu çözebileceğimiz birçok yol var. Grafiğini çizebiliriz, yerine yazmayı kullanabiliriz. Bilinmeyenleri, ki burada t, hep bir tarafta gördüğümüz zaman onların yok edilebileceğini anlıyoruz. Birbirini şu anda yok edemezler. 3t ve eksi 6t birbirini yok edemez. Yani t yok olmaz. Ama 3'ü değiştirirsek, mesela 2 ile çarparsak 6 t olur. O durumda bu ikisini birbirine eklersek t'ler yok edilir ve geriye g'ler kalır. Şimdi bunu bir deneyelim. Hemen 3 t'yi 2 ile çarpıyorum. Denklemin doğru olması için solda olan her şeyin sağda da olması lazım. Ve tabii ki sol tarafın tamamının da sağda olması lazım. Bu denklemi 2 ile çarpalım. 2 ile çarpıyorum. Şuraya yazalım. 3T artı 4G'yi 2 ile çarpıyoruz. Bu da eşittir 6. Şimdi çarpı 2 ya, bir tarafta yaptığımızı öbüründe de yapıyoruz. Denklem doğru. 2 kere 3T eşittir 6T. Artı 2 kere 4G yani 8G eşittir 2 kere 6 yani 12. Burada yaptığımız şey sadece birinci denklemi yeniden yazmaktı. İki tarafını da 2 ile çarptık. İkinci denklemi altına yazalım. Turuncu ile yazalım. Bu ikinci denklem. Eksi 6 t artı g eşittir 6 imiş. Şimdi bu denklemleri topladığımda ne olacağını düşünelim. Toplama yapabilirim çünkü yaptığım şey üstteki denklemin iki tarafına da aynı değeri eklemek. Ya da alttaki denklemin iki tarafına da aynı değeri eklediğimi söylenebilir. Buradaki eksi 6 t artı g zaten 6. 12'ye 6 eklediğimde sadece aynı değeri sola eklemiş oluyorum. Bunu yapmamızı sağlayan kural da bu. Sol tarafları toplayalım. Bu durumda 6 t'ler birbirlerini yok ederler. 2 ile çarpma yapmamızın bütün amacı da buydu zaten. 3 t'yi 6 t yapmak. Geriye kalan 8 g artı g yani 9 g eşittir 12 artı 6 yani 18'miş. İki tarafı da 9'a bölelim g eşittir 18 bölü 9, yani 2. g'yi bulduk. Şimdi bu değeri yerleştirip, t'yi bu denklemlerden herhangi birini kullanarak bulabiliriz. İkinci denklemi kullanalım. Eksi 6 t artı g, g'yi artık biliyoruz. g eşittir 2, eşittir 6. Şimdi denklemin iki tarafından da 2 çıkarabiliriz. Soldan 2 çıkardık, bu yok olur. Eksi 6 t eşittir 6 eksi 2, yani 4. Şimdi denklemin iki tarafını da eksi 6'ya bölüyoruz. Ve t eşittir, evet ve t eşittir eksi 2 bölü 3, bitti. İki denklemde sağlayan g ve t değerlerini bulduk. Alttakini sağladığından eminiz. Eğer üstten de emin olmak istiyorsak sayıları oraya da yerleştirebiliriz. Hadi onunla yapalım. 3 çarpı bulduğumuz eksi 2 bölü 3 artı 4 kere g, yani 4 kere 2. Bu nedir bakalım. 3 kere eksi 2 bölü 3 eşittir eksi 2. Evet, 3'ler birbirine götürür. Artı 4 kere 2 eşittir 8, eksi 2 artı 8 eşittir 6. Bu da aynı ilk denklem gibi. Bu iki değer, iki denkleme de uygun.